Arkadaşınızla Paris'te bir kafedesiniz ve şehrin yerlisi biri, bir Parisli, bir Parisyen 5,30 avroya bir bardak kahve ve bir de kruvasan alıyor. Tabii. Siz ve arkadaşınız iki kahve ve iki kruvasan aldığınızda 14 avro ödemeniz isteniyor. Bu bilgiyi iki değişkenli lineer denklem formülü yardımıyla bir kahve ve bir kruvasanın fiyatını hesaplamak için kullanabilir miyiz? Cevabınız evetse sonuç nedir? Hayırsa neden kullanamayız? İki şeyi öğrenmek istiyoruz. Bir bardak kahvenin ve bir kruvasanın fiyatını. O halde iki değişken belirlemeliyiz. Kahvede kruvasan da k ile başlıyor. Biz ama biz onlara x ve y diyelim. Değişiklik olsun. x bir bardak kahvenin fiyatı olsun. y de bir adet kruvasanın fiyatı. Elimizdeki ilk bilgi Parisli, Parisyen müşterinin alışverişine dair. Bu müşteri 5,30 avroya bir kahve ve bir de kruvasan alıyor. Bunu bir denklem olarak nasıl yazarız? Bir kahve yani x artı bir kruvasan yani y toplam hesap 5,30 avro. Demek ki x artı y eşittir 5,30. Ve sonrasında siz ve arkadaşınız 2 kahve ve 2 kruvasan alıyorsunuz. Hesap bu sefer 14 avro tutuyor. Peki, bunun denklemi nasıl yazılır? 2 kahvenin fiyatı, yani 2x, artı 2 kruvasanın fiyatı, yani 2y ve toplam hesap 14 avro. Pekala, yani 2x artı 2y eşittir 14. Bakalım bu denklemi çözebilecek miyiz? Bunun birçok yolu var. Eşitliklere baktığımızda x ve 2x, y ve 2y değerleri gözü çarpıyor. Evet, hadi gelin ilk eşitliği yani Parisli müşterinin hesabını 2 ile çarpalım. Tabii ki eşitliğin iki tarafında da 2 ile çarpıyoruz, yoksa denklem geçerliğini yitirir. 2x artı 2y eşittir 2 çarpı 5,30. Yani 10,60 avro. Ama burada enteresan bir durum var. Paris'in yerlisi olan müşteri aldığının iki misli kahve ve 2 misli kruvasan alsa 10,60 avro ödeyecekti. Halbuki siz aynı şeyleri aldığınızda 14 avro tutuyor. Belli ki size başka türlü bir hesap kesilmiş. Turist hesabı deniliyor buna değil mi? Yerli müşteriye ise hemşehri kıya yapılmış. Yani bu denklemleri sağlayan hiçbir x ve y'nin olmadığını ispatlayabiliriz. Mantık yürütmek bile yeterli olur. Burada 2x artı 2y, 14'e eşit oluyor, aşağıda ise 10,60'a. Bunun saçma olduğunu matematiksel olarak da gösterelim. Alttaki eşitliği üsttekinden çıkaracak olsak. Ne yapalım? Aşağıdakine eksiyle çarpalım. Unutmayın yaptığımız tek şey, iki denklemden aynı şeyi çıkarmak. İşlemi yaptığımızda 2x'ler ve 2y'ler birbirine götürdü. 14'ten 10,60'ı çıkarırsak da 3,40 kalır. Yani 0 eşittir 3,40'mış. Dünyanın en lezzetli kahvesi, en iyi kruvasanı bile, Paris'te olsa bile, Paris'te olsanız bile 0'ı 3,40'a eşit yapamaz. O halde problem çözümü yok diyeceğiz ve bunun sebebi turistlere, turistlere, turistlere iyi davranılmaması, kazık atılması.